Benim adım Beşir Özkılıç. siirtliyim. 1965'ten beri bu işin içindeyim. Ben çocukken şey yaptım. Bir akrabanın yanına gittim. Orada öğrendim. O zamandan bu zamana kadar çalışıyorum. Hani nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Ben işimi severek yapıyorum. Artık millet tamireye başladı. Elbise olsun, ayakkabı olsun. Ne olursa olsun her şey parladı. Şimdi ayakkabılar çok pahlaştı yani. Bir milyar, bir milyar iki yüz, bir milyar milyar. Ne kadar ayakkabılar var şu anda. Elimize geçenler, elimize tamire gelenler. Onların üzerine daha fazla durmaya başladı. Daha fazla iş getirmeye başladılar. Çünkü ayakkabı pahlaşmış. Eskiden o sanatçılar atarlardı abi. Eskiden de atarlardı yani. Yenisini alıyorlardı. Vardır nasıl olsa. İşte israf budur. E eskiden ayakkabıları çöpe atarlardı. Yapmıyorlardı. Nasılsa vardır. İşte israf budur. Şimdi ama en en ufak şey hemen tamire getiriyor, hemen daha gitmeden önünü kesiyor, çabuk yap bunu, daha şey gitmesin, ayakkabı öyle olmuş, ayakkabı fiyatı uçmuş derken getiriyorlar yani. yani bu tamamen ayakkabı fiyatların artmasından mı kaynaklanıyor? E tabi tabii ki, fiyatları arttı artık millet e, tamire koşmaya başladılar artık. Bugün bir porsiyon yemek kırık, en az 40 liradır. En az kırdır. Ben onu en az ki üç tane yahu yapacağım. Ondan sonra bir tane yemek yiyeceğim. Her şey artmış her şey. Çalışan, çalışan devir pastanması.